Hepinize merhaba ben Melis. Bugün sizlere konu ki Tumi'de nasıl hilecikler yapılır bunu göstereceğim. Çünkü hilecikler sebebimin sebebi birden fazla yapabileceğimiz birçok şey var. Hemen sitemize geçelim göstereyim ben size. Şimdi kullanacağımız site c2hek.com direkt Google'dan bulabilirsiniz veyahut ben link vereceğim direkt linkten de gidebilirsiniz. Linkten gitmenizi öneririm. Yani uğraşmazsınız. Şimdi, e, ben yeni açtım hesabımı. 9 her şey yani tekrardan göstereyim. İşte 9A2. Yani eski bir hesabımdı. E, o 2017 kayıtlı. Kullanamadım. E, bundan dolayı ben kayıt olacağım. Siz de kayıt olacaksınız eğer kaydınız yoksa. Buraya kullanıcı adı gireceksiniz. Melezbay aynı şekilde girin. Şifrelerinizi girin. Ben de şuraya kullanıcı adlarımı gireyim. Evet, kullanıcı adlarını girdim. Şimdi yapacağım işlem şifreleri girmek. Bu sırada videoyu bir dakikalık duraklatacağım. Evet, ben şifrelerimi girdim. Şimdi hızlıca kayıt ol butonuna basıyorum. Başarılı kayıt olduğunuz yönlendiriliyorsunuz diyor. Bekliyoruz yönlendirmesini. Evet, burada kişisel bilgilerimizi girmemizi istiyor. 50 tane takipçi kredimiz var ve 5 saate yenileniyormuş. Kredi satın alabiliyoruz ve online kredi çarkı felek kuponu tarzında şeyler var. Ben hemen burayı dolduracağım. Hani görmemeniz için değil. ve yani Siz de hemen hızlı yapın diye. Evet ben kişisel bilgileri girdikten sonra beni böyle bir ekrana yönlendirdi. Siz de böyle bir ekrana yönlendirecek. Şimdi burada bir takipçi... İki karı diyor. Yani 50 karıdınız varsa 25 tane takipçi alabiliyorsunuz. Instagram sistemindeki gibi farklı farklı kullanıcı adlarına göndermiyor. Giriş yaptığınızda kayıt olduğunuz kullanıcı adına direkt size yönlendirerek takipçi kaydınızı yönlendiriyor. Eğer istenin sahipleri tekrar bir kupon oluşturursa ben size yorumlarda belirtirim. Size rahatlıkla bu kuponu kullanabilirsiniz. Şimdi ben buradan... 50 takipçi gönderi 25 takipçimi göndereceğim gönderim başlandı Bekliyorum kendisinin dolmasını ee, Bir dakika içinde doluyor zaten direkt gelmeye başlıyor hatta çıkıp kontrol edebilirsiniz Şöyle iki tane diyor Şöyle bir yenileyelim Shuffle yenilemeyelim çünkü sıkıntı olabilir ee, Şu an 21 takipçim oldu Evet çıkıyorum. Hala gönderiliyor diyor. Yeniyorum tekrar. 21. 24. 25. Daha gelecek. 2 tane daha gelecek. Evet gördüğünüz gibi böyle takipçilerimiz geliyor. Sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi ben size sistemin farklı özelliklerini de göstereyim. Bu gönderilir zaten. Şimdi buradan e, zaten gönderildiği bildirim geldi. Buradan e, plus arama hilesi, online hilesi, beğeni hilesi, görüntülenme hilesi ve çarkı felek denen e, 4 tane olay var. Şimdi online hilesini ben size basitçe anlatayım. Şu an servisim yok ama. Buraya istediğiniz hesabı eklediğinizde, mesela örnek görüyorum ikinci tane hesabınız var. Hesabınız sürekli online olarak gözüküyor. Ve bu sürekli online olma sırasında ise... ...rahat rahat e, size yazanlar oluyor. Sürekli online gözüktüğünüz için. Hani hesabınız daha çok öneriliyor. Zaten burada yazıyor. E, beğeni hilesi, attığınız storylere göre değişiyor bu. E, bir story paylaştığınızda buradan gelip... ...beğeni gönderebiliyorsunuz. E, ondan sonra... Daha çok etkileşim sağlayan bir şey size. Görüntülenme hilesi. Bu attığınız storylerde olan bir şey. Ancak şu an yüklenmedi. Hmm, sanırım orada bir bakım var. Ondan dolayı. Evet. Böyle başı alalım. Orası zaten düzelecektir. Çarkı feleğe gelelim. Çarkı felekte size özel kuponlar oluyor. Satın alırsanız eğer. Buradan çevirdiğinizde. işte örnek veriyorum. 25 takipçi kredisi. 70 takipçi kredisi. Tabi bunun içinde eksiler de var. Bu tip güzel özellikleri de var. Böyle eğlenceli. Buradan satın alabiliyorsunuz. işte Bir çarkı felek kuponu. 20 kredi yani parayla da değil direkt kredinizle alıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi burada zaten e, istatistikler yazıyor. İşte 25 kazanmış, 30 kaybedilmiş, 7 kaybedilmiş, 44 kazanmış tarzında. Burada zaten e, kazanılan ve rekabetin falan yazıyor zaten. Oynama sayısı falan yazıyor. Sistem çok hoşuma giden bir sistem. Bunu önceden sizlere tanıtmıştım zaten. Buradan C2H Premium yazıyor. Bir de ona da bakalım. Evet gördüğünüz gibi ücretsiz 50 kredi hediyesi, anlık hediye kredisi varmış. Bu zaten bizde aktif durumdaymış. Buradan e, Premium alırsanız 100 veriyormuş kredisini. İşte hediye veriyormuş bir sürü. iki günlük online kredi veriyormuş. Çarkı, felek ve havuz sisteminden ayırma tarzında güzel özellikleri var. Evet video bu kadar da çok da uzatmaya gerek yok. Gördüğünüz gibi takipçilerimiz anında ulaştı bize. Yaklaşık bir dakika içinde. E, connected to me'yi sevenler varsa bir... kullananlar varsa kesinlikle de kesinlikle öneriyorum. E, konuşma almanız için veyahut takipçiniz ve beğenileriniz gerçekten artıcaktır kullandıkça. ve Bunlar bot takipçiler değildir. Tamamen sistemin orijinal havu sisteminden gelmektedir. Yani siz de dahil oluyorsunuz bu işlem için aslında ama eee aksif bir şekilde hepinizin hesapları kasılıyor. Neyse video bu kadardı. Çok uzatmayalım. Hepinize görüşürüz diyelim.